sevgili öğrencilerim Merhabalar Dostlar şimdi bu videomuzda çemberde açıların konu anlatımını yapacağız kısa bir özet geçeceğiz Dostlar ee, buradaki yapacağım işlemlerin PDFsini yani burada kullanacağım özelliklerin ee, pdfsini böyle boş bir şekilde buraya yükleyeceğim siz de pdf'yi çıktısını alıp ee, benim yaptıklarımı Siz de burada yaparsanız üstüne bir tekrar ederseniz çok güzel konuyu öğrenirsiniz diye düşünüyorum dostlarım şimdi bizim ee, başlayalım, çok uzatmayalım şimdi mevzuya. Hemen şöyle iyice öğrenmenizi sağlayalım dostlarım. Çemberde açıda olmazsa olmaz iki tane açı çeşidimiz var dostlar. Bunları bir güzelce öğrenelim. Hatta üç tane var aslında da. Üçüncüsü benim için çok önemli değil ama yine de göstereceğim size. Şu ikisi bizim için olmazsa olmazımız dostlar. Birincisi çevre açı, ikincisi de merkez açı dediğimiz açı çeşitleri. Bunları çok iyi bilmelisiniz kardeşim. Çünkü neredeyse her sorunun bir, tamamında diyelim bütün sorularda ya bu ya bu ya da ikisi birden mutlaka çıkıyor karşımıza. Kullanıyoruz bunları dostlarım. O yüzden iyice öğrenin. Şimdi birincisi çevre aç. Şimdi çevre dediğimiz şey şu. Biliyorsunuz şu çizdiğim yuvarlak dairenin çevresi arkadaşlarım. Şu gördüğünüz yuvarlaklar çevre dediğimiz kısım. Şimdi bir açı. Eğer ki doğduğu yer, şimdi doğduğu yerden kastım da şu. Bir açı çizeyim şuraya hemen kardeşim. Bakın bir açı düşünün. Şurası bizim A açımız olsun. A'nın doğduğu yer şu sivri uç. Eğer ki bu sivri uç çemberin çevresinin üstündeyse ben buna çevre açı diyeceğim dostlarım. Doğduğu yer, bakın şurası bizim doğduğumuz yermiş. Doğduğu yer yer burasıymış ki bir insan doğduğu yere göre isim alır değil mi? Samsun'la Emrah gibi mesela. Şimdi bakın bir çevre açı çiziyorum kardeşim. Bir tane açı çizelim çemberimizin içerisinde. Aha işte sana bir açı. Şuradaki açı artık çevre açı kardeşim. Çünkü doğduğu yere bak yuvarlağın üstünde. Demek ki bu bir çevre açı. Şimdi bizim çemberde açılarda olayımız şu. Açıyla Gördüğü yay arasındaki ilişkiyi yazacağız dostlar. Her soruda. Kimi soruda açıyı göreceğiz. Hemen karşısındaki yaya kaç derece olduğunu yazacağız. Kimi soruda da tam tersini yapacaksınız. Yayı göreceksiniz. Açıya kaç derece olduğunu yazacaksınız. Şimdi çevre açının gördüğü yayla arasındaki ilişkiyi söyleyeceğim dostlar. Bakın şurası çevre açımızın gördüğü yay. Bakalım bu yayın ölçüsü. Kaç dereceymiş bunu söylüyorum. Çevre açıdaki olay şu. Çevre açı gördüğü yayın yarısı olacak. Yani bu yayın ölçüsü iki katı olacakmış. Çevre açının iki a'yı yazdım. Dostlar tabii ki biz milyonlarca çevre açı çizebileceğiz. İşte bakın şuraya bir tane daha çevre açı çizdim. Şu bizim a dediğimiz derece olsun. Gördüğü yay artık biliyoruz ki iki a derece. Şu yayın ölçüsü. 2A derece. Bakın başka bir çevre açı çiziyorum. Aha bir tane daha çizdim kardeşim bak. Şu da bir çevre açı. Çünkü doğduğu yere bakın. Yine çemberin üstünde. Peki bu açının ölçüsü kaç derece hocam? E bu da 2A'yı görüyor. 2A'lık yayı görüyor. O zaman mecbur bu da A derece olacak. Hatta şöyle bir sonuç çıkartıyoruz burada dostlarım. Aynı yayı gören... Çevre açıların ölçüleri birbirine eşittir. Yani sen burada bir çevre açı daha çiz şöyle. Bakın bir çevre açı daha çizdim. Şu da bir çevre açı olsun. Bu da iki A'yı gördüğü için kesinlikle A derecedir. Hemen yapıştırdık geçtik. Evet bu bizim çevre açımızmış. Ve çevre açının olayı neymiş dostum? Çevre açı gördüğü yayın yarısıdır. Gördüğü yayın Yarısıdır. Bunu yazmanıza gerek yok. İster yazın ister yazmayın. Ama bilin diye yazdım buraya. Şimdi geldik merkez açıya. Şimdi artık isimlerini nereden aldığını öğrendik kardeşlerim. Çevre açı doğduğu yer çevrenin üstünde. Merkez açı doğduğu yer merkezin üstünde olacak. Merkez neresiydi? Çemberin tam ortasındaki nokta. O harfiyle gösteriyoruz genelde bazen M harfiyle. İşte bir açının doğduğu yer eğer ki bu O noktasıysa bakın hemen şöyle rastgele bir açı çizdim dostlarım. Şu açı bizim için artık merkez açıdır dostlar. Ve merkez açı gördüğü yayla arasındaki ilişkide şudur kardeşim. Merkez açı gördüğü yaya eşittir. Aynı ölçüye sahiptir. Merkez açı A derece ise yay da A derece olacak. Merkez açık 30 derece ise yay da 30 derece olacak diyeceğiz. Bakın hemen bir tane üniversite sınav sorusu paketleyelim. Şöyle bir soru sormuşlar dostlarım şöyle çizeyim. Şuraya 40 derece yazmış amca. Peki biz artık çevre açının 40 olduğunu bildiğimiz için şu gördüğü yay kaç derece diyeceğiz dostlarım? 2 katı yani 80. Bir tane de şuraya tam ortaya yani merkezin olduğu yere bir de şöyle bir yay çizmiş. Şöyle bir açı çizmiş pardon. Bu açının da ölçüsünü bize soruyor. E artık biliyorsunuz merkez açı gördüğü yayın aynısı olacak. Demek ki bu da 80 derece olacak. Bakın ne kadar basit bir soru. Hemen çözdük geçtik. Geldik 3 numaralı özelliğimize. Teyet kiriş açı. Dostlar dediğim gibi bu açıyı ben çok böyle her seferinde anlatmıyorum. Çünkü bildiğiniz çevre açının tıpatıp tıp aynısıdır. Bakın şuradaki açıya teyet kiriş açı diyoruz biz şu açıya. Ama doğduğu yere bakarsanız bu açının tam şurada doğmuş. Doğduğu yer aslında çevrenin üstünde. Demek ki bu bir çevre açı kardeşlerim, değil mi? Çevre açı. Ve dolayısıyla özellik olarak ne diyeceğiz? Gördüğü yayın yarısıdır diyeceğiz. Ama sırf bunu söylememin sebebi şu teyet nedir? Bunu bir bilin istiyorum. Teyet dediğimiz şey çembere tek bir noktada dokunup giden doğru. Peki kiriş ne öğretmenim? Kiriş de Çembere, şöyle kirişi de gösterelim. Çemberin içinde ve çembere iki noktada dokunan doğru. Bakın işte bu bir kiriş. Ve milyonlarca kiriş çizebilirsiniz. İşte şu da bir kiriştir kardeşim. Şu da bir kiriştir. Bu şekilde sonsuz tane kiriş çizebilirsiniz. Yeter ki çembere iki noktada dokunsun. Kirişlerimizin sayısı bu. Hatta şöyle diyelim. Çemberin en büyük kirişi hangisidir sorusunun cevabı ne olacak? Ekvator diyeceksiniz değil mi? Şu dünyamızdaki gibi düşünürseniz dünyanın merkezinden geçen paralel hangisiydi? Ekvator. Ve bizim en uzun paralelimizdi değil mi? Dolayısıyla merkezden geçen kiriş en uzun kiriştir. Bu kutuplara doğru gittikçe yani şu tepeye doğru çıktıkça kirişlerin boyları kısalıyor dostlarım. Aha da kısalttım gittikçe kısalıyor bakın. Bizim en uzun kirişimiz çap. En uzun kiriş Çaptır dedik. Şimdi kirişle teyetin oluşturduğu açı aslında çevre açıymış. Bunun ölçüsü A derece ise gördüğü yayın ölçüsü iki katı olacak. 2 A derece dedim ve geçtim kardeşlerim. Geldik 4 ve 5 numaralı olayımıza. Şimdi bakın kardeşler iç açı ve dış açı. Şimdi bizim çemberimizin 4 tane bölgesi var dostlar. Gösterelim bu bölgeleri. Birinci bölge, tam ortası yani merkez dediğimiz yer. Eğer ki bir açı burada oluşuyorsa biz bu açıya merkez açı dedik ve gördüğü yay kendisine eşittir dedik. Merkez açı oluyordu bu. 2 çemberin tam üstündeki noktalar var. Yani şuradaki nokta, şuradaki nokta. Ve bir açı eğer ki bu noktalarda oluşuyorsa biz buna Çevre açı dedik ve gördüğü yay kendisinin iki katıydı. Şimdi çemberin iki bölgesini gördük. Üçüncü bölge. Çemberin dışındaki bir noktadan oluşan açıyı göreceğiz. İşte onun adı dış açı. Bir de çemberin içinde herhangi bir noktada doğan bir açıyı göreceğiz. Bunun da adı iç açı olacak. Bakınız işte size burada bir iç açı çizmeye çalıştım dostlarım. İki tane kirişin oluşturduğu açıdır iç açı. X diyelim biz buna. Tabii ki bunun tersi de X olacak değil mi kardeşim? Şimdi bakın iç açı gördüğü iki tane yay olacak iç açının her seferinde. Birine A derece diyelim. Arkadan gördüğü yaya da B derece diyelim. Şu da B derece olsun. İşte iç açı için kuralımız şu diyor ki iç açı gördüğü yayların toplamının yarısı olacak. Hemen dış açıya geldim. Bakın çemberin dışında oluşan bir açıdır. Buna x diyelim ve dış açı da iki tane yay görüyor. Aha birinci yay, aha da ikinci yay kardeşim. Birine b diyelim, birine a diyelim. Dış açı ise gördüğü yayların farkının yarısı olacak kardeşim. İç açı, dış açı. İç açı herhangi bir yerde oluşabilir. Çemberin içinde olsun da bakın şöyle de bir iç açı olabilir. Şuradaki açımız da iç açıdır. Hatta şuradaki açımız Y diyelim. Buna X diyelim. Y de bir iç açıdır. Hatta Y'yi şöyle söyleyelim. Bakın şu taraftaki gördüğü yay ile buna A diyelim. Şu taraftaki gördüğü yay B olsun. Y A'yı görüyor, bu taraftan da B'yi görüyor. A ile B'nin toplamının yarısı olacak diyebiliriz. Yani Y'yi burada da göstereyim. Aha bu Y, bu tarafı da Y derece kardeşim. Y sağdan şurayı görüyor, C yayı diyelim. Soldan D'yi görüyor, Y eşittir, C artı D bölü 2 diyebilirsiniz dostlarım. Evet, iç açı dış açı. Şimdi bunlarla ilgili bol bol da soru çözümü yapacağız arkadaşlarım. Ee, şu konu özeti kısmını bitirelim. Bir sonraki videomuzda da soru çözümü yapacağız diyelim. Evet 6 numaradayız. Bir kural öğrenecekmişiz burada dostlarım. Bakın ben çemberin çapını çizmişim. Bu bizim çapımız. Ekvator dediğimiz şey. Şurası bizim merkezimiz. Şimdi çemberin tamamı bir çemberin tamamı 360 dereceydi değil mi? Tüm çemberin şu yuvarlağın ölçüsü 360 derece. Şimdi çap dediğim şey çemberi tam ikiye bölen doğru. Dolayısıyla bunun alt tarafındaki açı da 180 derece. Üst tarafındaki yay da 180 derece. Şimdi bakın ben bir çevre açı çiziyorum. Diğer çevre açılardan farklı özelliği şu. Bu çevre açımız şuna büyük A derece A diyelim bu açıya. Doğduğu yer yuvarlağın üstünde yani bir çevre açı. Ama diğerlerinden farklı olarak bu çevre açının kolları çapın uç noktalarını görüyor arkadaşlarım. İki çapın da, çapın da uç noktalarını görüyor. Yani aslında bizim çevre açımız çapı görüyor. Peki çapı gördüğü için şu altındaki yayın ölçüsü kaç derece demiştik az önce? 180. Çevre açı olduğu için de yarısına eşit olacak. 180'i gördüğü için yarısı... 90 derece diyecekmişiz dostlarım. Biz bunu şöyle söyleyeceğiz her seferinde. Çapı gören çapı gören tüm çevre açılar çevre açılar 90 derecedir diyeceğiz dostlarım. Çapı gören tüm çevre açılar 90 dereceymiş. Bakın bir tane daha çiziyorum. Bir çevre açı çiziyorum bakın ve uç noktaları Çapın uçuna denk geldi, kollarının uç noktaları çapın uç noktalarına denk geldi. Bu da bir çevre açıdır ve çapı görüyor, 90 derecedir dedim. Alttan da gösterelim bir tane. İlla yukarıda olacak diye bir kural yok. İşte size bir C açısı, çapı gördüğü için 90 derecedir dedik dostlar. Geçtim bir başka kurala. 7 numaralı kuralımız dostlar. Burada bakın iki tane kiriş çizdim. Birisi AB kirişi diğeri CD kirişi olsun. Ve soruda bize bu kirişlerin uzunluklarını eşit verirse yani AB kirişinin boyu eşittir CD kirişinin boyuna der ise bizim bu durumda söyleyebileceğimiz şey şu. Bu kirişlerin arkasındaki şurada gösterelim. Arkasındaki yayların ölçüleri eşit olacak kardeşim. Bu AB'nin arkasındaki yay ile CD kirişinin arkasındaki yayın ölçüsü eşitmiş. Hadi bunu matematiksel de gösterelim size. Bakın şöyle yazacaksınız. AB AB yayının ölçüsü m ölçüsü demektir. Eşitmiş CD yayının Ölçüsüne kardeşim evet eşit kirişlerin arkasındaki yayların ölçüleri eşitmiş hatta bunu bir sonraki konumuz çemberde uzunlukta arkasındaki yayların uzunlukları da eşittir diyeceğiz. Sonraki konumuz dairede alana geçeceğiz diyeceğiz ki arkasında kalan şu daire kesmelerin yani şuradaki bölgelerin alanları da eşittir diyeceğiz. Şimdilik açıyla ilgili bilgiyi söyledik. Geldik 8 numaralı kuralımıza. Dostum, burada da yine 2 tane kirişimiz var. Bu kirişlerde soruda bize derse ki kirişler birbirine paralel. AB kirişi CD kirişine paralel ise senin söyleyeceğim bilgi şu. Hocam, paralel kirişlerin arasındaki yayların ölçüleri birbirine eşittir. Bunu söyleyeceğiz kardeşim. Bunu da şöyle de ispatla çok basit. Hemen şöyle bir çizgi çiziyorum bakın. Şuradaki açıyla şuradaki açı z kuralından dolayı birbirlerine eşitler değil mi? Bakın bir z harfi var. Birbirlerine eşit. E dolayısıyla buradaki açının a bölü 2 olması gerekiyor ki. Çünkü şurası a olsun. E bu da birbirine eşit olduğu için bu da a bölü 2'dir. Dolayısıyla karşısı da a'dır dedik. Evet geçtik. 9 numaralı kuralımıza dondurma kuralı dedik bunun ismine kardeşlerim. Bakın külaha benzediği için şurada bir külah varmış gibi düşünün. O yüzden dondurma kuralı diyoruz buna. Şimdi dondurma kuralı şuradaki x açısıyla şu ilk gördüğü yay var dostlarım. Çemberin üstündeki ilk gördüğü yay. Y diyelim buna. Bu ikisinin arasında geçen bir olay. Aslında buradaki x dediğiniz açı dış açıdır değil mi dostlarım? Dış açı. Yani dış açı kuralı yapabilirsiniz. İkinci gördüğünden birinci gördüğünü çıkartıp ikiye bölseniz dış açı kuralı yapıp da x'i de bulabilirsiniz buradan. Ama diyor ki amca bu bir özel durum diyor. Bak diyor bir noktadan çembere iki tane teğet çizdin. İşte A noktası diyelim buna. Bak bir AT teğeti çizdin bir de AP teğet çizdin diyor. Eğer bunlar teğetse öyle uzun uzun işlem yapmana gerek yok buradaki dış açıyla ilk gördüğü yayın toplamı hep 180 olacak diyor. Aklında tutabilirsen eyvallah. Tutamadın mı? Hiç önemli değil. Dış açı yap gitsin kardeşim. Bak burada ekstra bilgiler de vereyim ben senin için. Çemberde uzunlukta öğreneceğim bir bilgidir. O da şu. Şuradaki teyet parçaları daima birbirine eşit olacak bir kere. Bu bir. 2, Şu merkezden şurası merkez olsun. Tam bu teğete çizdiğin Yarı çap her zaman dikiner. Teğete çizdiğin yarı çap her zaman dikiner. Eğer ki merkezle şu A'yı birleştirirsen bu daima açı ortay olur. Bu taraftan da açı ortay olur diye ekstra da bilgiler vermiş olayım. Bakın şimdi 10 numarada yarım dondurma var. Aslında şu A noktasından şurayı çizmemiş amca arkadaşlarım şu kısmı. Şu kısmı çizmemiş al, olmuş sana yeni bir kural. Yarım dondurma. Yarım dondurmanın olayı neymiş? Bir tane teğet doğrusuyla bir de merkezden geçen bir doğrunun yani şuranın aslında üst tarafından bahsediyor ya da alt tarafı. İkisi de olur. Soruda hangisini verdiyse. İşte diyor buradaki kural da şu. Bu x ile Şuradaki gördüğü ilk yayın toplamı bu sefer 90 olacak diyor dostlarım. Adı üstünde yarım dondurma. Tam dondurmada 180'di. Yarım dondurmada da 90 olacakmış diyor. Geldik 11 numaralı kuralımıza. Ve 12'yi de hemen arada çıkartacağız. Şimdi dostlar iki tane çember görüyorsunuz. Birbirlerine teğet iki çember. Bir çember var. Bir tane daha çember var ve bu çemberler birbirlerine teğet. Diyor ki kural eğer diyor tam bu teğet oldukları noktadan şöyle bir doğru geçirirsen. Şimdi bunu da iki durumda göstermiş. Çemberler teğet fakat burada çemberler dıştan teğet. Görüyorsunuz biri diğerinin dışında. Buradaysa içten teğet çemberler var arkadaşlarım içten. Bakın biri diğerinin içinde. Ve olay şu tam teğet oldukları noktadan bakın burada da öyle tam teğet olduğu noktadan bir doğru çizmiş amca. Görüyorsunuz bir doğru çizmiş ve iki çembere de dokunmuş bu doğrular. İşte diyor ki kural eğer dıştan teğetse bu, çem, bu doğruların çemberlerin birinin sağında kalan açı yani şuradaki açının ölçüsü A derece ise Diğer doğruda da solda kalanın ölçüsü A derecedir diyor. Burası A derecedir. Ya da diğer taraflar işte burası B derece ise bunun da bu tarafı B derecedir diyor. Kardeşim dereceden bahsediyoruz. Sakın uzunlukları düşünmeyin. Kesinlikle bunun daha büyük olduğunu görüyorum ben de. Ama derece olarak ikisi de 30 derecedir diyelim atıyorum. 30 30 derece olabilirler. Ama uzunlukları bununki ölçüsü. 10 birimse bununki 2 birim falandır. Yani daha küçük olduğunu ben de görüyorum. Ama dereceleri eşittir. Peki hocam dıştan teyette böyle doğruların birinin sağında birinin solunda kalan yaylar eşitmiş. Ama içten teyette nasıl olacak hocam? Doğrunun ikisinde de aynı tarafındaki yaylar eşit. Yani bu doğrunun üstündeki yayla küçük çember için büyük çember için de üstündeki yayın ölçüsü birbirine eşitmiş diyeceğiz dostlarım. Evet. 12. kuralımız da böyleydi. Geçtik 13 numaralı kuralımıza. Kirişler dörtgeni kuralımız var dostlarım. Burada da olayımız şu. 4 tane kirişin oluşturduğu bir dörtgen görüyorsunuz. Bakın 4 tane kiriş çizilmiş. Kural çok basit. Diyor ki kural karşılıklı açıların ölçüleri toplamı 180'dir. Yani A'nın ve B'nin toplamı da 180. Şuna X diyelim. Şuna da Y diyelim. X ile Y'nin toplamı da 180 olacak diyor kural. Gayet basit, kolay bir kuraldır dostlarım. Kirişler dörtgeni kuralıymış bu. Şununla karıştırmayın lütfen. Şöyle bir şey de göreceksiniz sorularda. Bakın şu bir kirişler dörtgeni değildir. Bunu gördüğünüzde şurası 50 derece. Şurası 50. Hemen hocam 130 olacak demeyin çünkü bunlar kiriş değil. Bak şu kiriş, şu da kiriş ama bu yarıçap, bu da yarıçap kardeşim. Kiriş değil bunlar, tamam mı kardeşler? Dördünün de kiriş olması lazım. O yüzden burada kirişler dörtgeni kuralı yok. Hep bu da çok klasik bir sorudur. Nasıl çözeceğiz hocam bunu? Hemen bakın şuradan da bir yarıçap çizeceksiniz ve iki tane ikizkenar kenar üçgen oluşturup soruyu böyle çözeceksiniz dostlar. Evet geldik 14 numaralı kuralımıza. Gayet basit, güzel bir kural dostlarım bu 14 numara. Çok sık kullanacağımız. Diyor ki kural çembere teyet doğrusunu gördüğünde hiç düşünme. Merkezden t -t yarı yarıçapını direkt indir diyor dostlarım. Yarıçap her zaman teyete dikinecek diyor ve sen de bu kuralı her teyet doğrusunu gördüğünde mutlaka göster diyor kardeşim. Çok işimize yarayacak diyor. 15 numaralı kuralda da şöyle şekli görün, tanıyın, bilin arkadaşlarım. Buradaki olayımız da şu. Ee, şu aradaki açı, şu iki kirişin arasındaki açı daima 90 derece oluyor. Bak bunun da ispatı şöyle. Şimdi şuradan bir teyette ben çizeyim. Bakın çizdiğimizde Hani birkaç kural önce söyledik ya şu bir noktadan şu çembere çizdiğiniz iki teyet birbirine eşittir demiştim. Aynı şeyi diğer çember için bu noktadan çizdiğim iki teyet eşittir dediğimde bakın burada muhteşem üçlüyü görüyorum. Muhteşem üçlü ne zaman oluyordu? Dik üçgenden. Dik açıdan inen kenar ortağıyla oluyordu. İşte buranın 90 derece olduğunu böyle de ispatlayabiliyorum kardeşim. Siz bilin ki şu şekli görün ortak teğet çizildiğinde şu iki kiriş arasındaki açı her zaman 90 derece olacakmış. Kuralımız buymuş kardeşlerim. Evet mevzu bitti dostlar. Hepsi bu kadardı. Öpüyorum hepinizi. Şimdi bir dahaki videomuzda soru çözümü yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.